aristeni bu temsilcileri. Saygılar. Öyle mi? Pasın. Ah. Pasın gitsin. Alırsın onu. <gülüyor> Merhaba. Çok, Çok sağ ol. Hoş, Hoş geldin. Gel. Yani, Bütün gelenleri Davuzluayla karışmayalım. Motorla Acım Süre ama Yusuf dün o telefon etti bana yola çıkıyorum dediydi akşam 5'te. <gülüyor> evet. Şimdi ulaşılmıyor ki ulaş. Tabii bu... şey... yok ya. Ne ee, Bir şeyle olmuş olabilir ya. ha. Bir durum da şey, olmuş olabilir. Ya işte onun için endişe tıraş ediyorum ben de bulaşamıyoruz ki. <gülüyor> Bu alınacak galiba, sıraya giriliyor. Şey, herkes e, yiyeceği yemeğe kendi ben alacakmış. Evet. Aldı mı bizi de? <gülüyor> İhmal et kal. <Biraz> kolay <gülüyor> gele. <gülüyor> hoş Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Dedikleri de sana hoş gördük. Olsun bir daha <gülüyor> deriz. <gülüyor> <Allah. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Para enano hoş geldin demek. Çok iyi ha. Yemekleri Boş geldin. Erva, ne haberin şey uçunmuşsun? Vallahi iyi. Selam merhaba. Merhaba. Nasıl? İyi benim. Nasılsın? İyi. Hana değil mi? Bir dağıştık ama dağıtamadık ya. E mi? Ha zaten. Helal olsun. geldin. Yani Ne yapıyor? Selam beyiğdir. Aldım seni. Yeah. Abi haber verdiğin. şey otursana. Hadi. Hadi abi. Hadi Hoş geldin. Kendin hoş geldin. Aa, nereden bulacağız oğlum? Güzel. Ayrım yok da. Hayır Gözeli nereden <gülüyor> bulacağız ki şimdi? Al başına be Bu tanıtım olarak <gülüyor>